Aşağıdaki ifadelerden hangileri x artı 2'ye artı x artı 2'ye eşdeğerdir? Doğru olan tüm ifadeleri seçiniz. Öncelikle bu ifadeyi sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bakalım. Yazalım, x artı 2'ye artı x artı 2. Sizin de dikkatinizi çektiyse bakın, burada bir tane x var, buradaysa bir tane daha. x ile x'i toplarsam 2x eder, öyle değil mi? O zaman, bu ifadeyi baştan yazalım. Şöyle başka bir renk kullanarak işaretleyelim. Bu x ile bu x'i toplarsam, 2x elde ederim. Hemen not edelim. x artı x, artı 2'ye, artı 2. Buradaki x'lerin yerine 2x yazabilirim. Evet, 2x artı 2'ye, artı 2. İşte bu kadar. Seçeneklere bakalım. Burada 2x artı 4y artı 4 var. Bu doğru değil. Bizim ifademiz 2x artı 2y artı 2. 2x artı 4y artı 4 değil. Bunu eledik. Sırada bu seçenek var ve sanki bu ifadeyi 2 parantezine almışlar. Aynı şeyi bu ifadede yaparsak ve 2 parantezine alırsak ne olacak bir bakalım. Terimlerin hepsinde katsayı olarak 2 var. Başlıyorum. 2 çarpı Parantez içinde, x'i yine pembeyle yazalım. Evet, x artı y ve 2'yi de iki parantezine alırsak, 1 olur. 2 çarpı parantez içinde x artı y artı 1. Aynen bu seçenekte olduğu gibi. Seçenekler arasında eşdeğer bir ifade bulabildiğimiz için tabii ki de hiçbiri seçeneğini seçmeyeceğiz. Bitti, şahane.